Dediğim gibi yorumlarda silah isimleri belirtirseniz çok mutlu olurum. Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Bin kere hayır! Hayır ulan! Yok ki ben burada! Abi burada da raiderler var ya! Ulan... İzleyicilerim ben Serdar ve e, Fallout 4'e Osman'ın maceralarına bu güzel Bastır manzarasıyla birlikte hoş geldiniz. Fallout 4'e hoş geldiniz. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Ahbap, neden dünyanın zirvesinde duruyorsun da geçen bölümdeki e, kasabada, o gizemli kasabada değilsin? En son bu gördüğünüz kasabadaydık. En son Covenant'daydık veya Türkçe ismiyle mütabakat. Çünkü Türkçe'ye indirdim ve e, şu an oyun Türkçe. Tamamen Türkçe. Umarım. Umarım tamamen Türkçedir. E, en son mütabakattaydık. Bir radyasyon fırtınası vardı. Çok iyi görünmüyor durumlar ve Covenant'la ilgili böyle ilginç bir olay vardı. Böyle bir şeyler saklanıyor gibiydi. Bir şeyler gizli gibiydi. Kasabanın sanki bir sırrı var gibiydi. Bu sırrı biraz araştırınca aslında şunu görecektiniz, içeri giriyorsunuz ve e, şurada bir hücre var. İnsanları bu hücreye atıp e, bir şekilde tartaklıyorlar, işkence yapıyorlar, sorguya çekiyorlar. Şu bilgisayarda girerseniz anlayacaksınız ki e, bu kasabadaki insanların aslında bağlı olduğu veya parçası olduğu baş başka bir faction, başka bir grup var. Compound adı verilen. Ve bu Compound başka bir yerde yer alıyor. Yakın bir yerde yer alıyor ama başka bir yerde yer alıyor. Compound'un girişte şu gördüğünüz e, borulardan sağlanıyor. Tam olarak şu tatlı e, yaşlı çiftin altından e, giriyorsunuz. Compound denen bölgeye. Tam Kavernton'un olduğu gölün karşısında yer alıyor. Hayır hayır hayır şu an radyasyon radyasyon radyasyon. Radyasyon sevmiyoruz. Lütfen radyasyonlu yiyecekler içecekler tüketmeyin arkadaşlar. Sağlığınız için çok zararlı. Evet bu compound'ların yere geldiğinizde şu şöyle şöyle hücreler görecektiniz. Ee, i̇nsanların esirlerin kapatıldığı hücreler yerlerdeki kan izlerinden anlayacağınız gibi bu hücrelerde bu insanlara işkence ediyorlardı. Aynı zamanda çok berbat bir şekilde besliyorlardı. Kör fare eti ne abi? İnsanlar neden Mold Red et, eti yesin? Haman böceği eti. Eee. Ve gördüğünüz gibi burun içindeki insanlar da biraz, ee, birazcık... Birazcık ölüler sanki. İlginç bir şekilde compound'dan geri çıktığınızda e, suran radyasyon hasarı almıyorsunuz ta ki kıyıya çıkana kadar. Geri girerse alıyoruz. Ne? Aa hayır al. Ha yok alıyorum. Okey. I've been Abi sakin ol ya. Adamcağız da burada durmuş balık tutuyor. Ya. Balıkçıyı öldürecekler bak. Kasabada da gördüğünüz gibi aslında sıradan vatandaşlar yok. Çiftçi falan var, normal yerleşimciler var ama sanki en son bölümdeki diğer vatandaşlar yok. İsterseniz belediye başkanı Jacob orduna bir soralım durumu. Abi şurada küçük bir kötü var. Ay çok çok gelip yarım saçımın. Senin ismin ne? Dora. Ay Doramız var arkadaşlar. Küçük Doramız var. Jacob kasabaya ne olduğunu açıklayabilir misin? açıklamıyor arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi e, konuşamıyor belediye başkanımız Jacob Ordon. Çünkü gördüğünüz gibi konuşacak bir ağzı yok çünkü kafası yok şu an. Yandada bir arkadaşı var çiftçi beraber yatıyorlar yalnızlık çekmezler. Özet geçmek gerekirse e, bu kasabayı ticaret kervanlarına ulaşmak için kullanıyorlardı. Ticaret kervanlarının içinde şüphelendikleri sentetik insan olduğundan şüphelendikleri insanları da alıp sorguluyorlardı. Bir teste tabi tutuyorlardı. Testin başarı oranı %70. Yani eğer sentetik insan olarak tanınmadıkları her 10 kişiden 3'ü sentetik insan değil. Bu onlara göre makul bir kayıptı. Ama bu ama bu Osman'a göre makul bir kayıp değil. Çünkü Osman mazlumların yanında duran post apokaliptik bir kahraman ve gerçekten... Oğlum şu an güzel görünüyor. Osman şu an güzel görünüyor ya. Osmanlı şapkası artık bu çünkü e, yani ba bakın da deyin abi bu şapka olmamıştı harika değil mi ya harika. Bu arada e, biz normalde silahlarımızı isimler verebiliyoruz e, bu yüzden lütfen isim tavsiyelerinizi yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Bu yerleşim artık bizim bu arada. istediğimiz gibi şey yapabiliriz. Sen buraya geliyorsun. Şimdi bu yerleşimin küçük bir sorunu var. E, bu tarıtlar yerleşimcilerin kendisini vurmuyor ama kasabaya düşman olduğumuz için ee, aslında bunlar düşman tarıtlar. Ama bizi ateş etmiyorlar. Müttefiklerimize de ateş etmiyorlar. Ama ben buraya başka bir tarıt koyarsam birbirlerine ateş edecekler. Ben ne diyorum ki bırakalım bu tarıtlar düşmanları halletsin. Gelen düşmanları bir şekilde halletsin. Biz de işimize gücümüze bakalım. Şuraya yatak koyalım mesela. Şuraya bir iki tane yatak koyalım. Ama bu hücre kesinlikle böyle kalıyor. Ve bu hücreye gelen insanları biz sorguluyoruz bundan sonra. Çok güzel. Buraya üç tane daha yatak koyduk. Şimdi, e, okey bu kasabada işler böyleydi. Peki ben neden az önce dünyanın tepesinde e, I own the world diyordum? Hatırladığınız üzere e, Preston Garvey beyefendi bizden bir şey istemişti. E, yardımı olan bir yerleşimden bahsetmişti. Biz de o yerleşime gidip neye, ihtiyaçlı, neye ihtiyaçları olduğunu sorduk. E, o yerleşimden sıkıntılarının ne olduğunu sorduk. Onlar da bize sorunlarından bahsettiler. Bir raider grubu, haylut grubu bunlara sürekli sıkıntı veriyormuş. E o Raider grubu da tam şuradaki fabrikadaydı. Ha burası neresi? Mistik çamlar. E girelim. Junk Town salak satıcısının hikayeleri. Oku abi. Süper lan kalıcı indirim. Harika aval. Av. Yeni dergi abi girdiğimiz gibi değdi yani. Bu yatakları varmış. Fena değil. Aa gelişmiş. Ay yok ben kilidi açabiliyorum lan. Yay açtık. Aa seviye atladım. Harika. Oh, tıpkı ve bey harika çünkü azaldı gibisin. Başka bir şey yok mu lan burada? Bu mu yani? Gelişmiş. E aç burayı da fark etmez zaten. Peace. Harika. Harika. Oo, füzyon çekirdeği. Güzel. Bunlar tabut mu lan? Oha, tabut var burada. Bu boş gibi. Bu da boş gibi. Bu tabutların boş olmasına üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. He yani sanki böyle küçük bir endişe etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. E bu kadar. E güzel, harika, harika abi. Yani bir füzyon çekirdeği, bir de dergi aldık. Ulan daha ne istiyorum ki ben buradan? Aa, a burası şey, böyle küçük bir huzurevi. Aa. Okay. Tamam. Çok şeyden sapma, plandan ondan bundan sapma. Bu tarafa doğru devam et. Yok bir şey karşı yok bir şey her şey güzel hayat güzel siz güzelsiniz dünya güzel her şey çok güzel yaşam güzel yaşamak güzel şey abi hayır oraya gitmiyim ya şurası Lexington Lexington'a gitmek istemiyoruz Lexington'a gitmek istemiyoruz şimdi ben şöyle yaptım normalde şu fabrikayı şu koca fabrikayı şu fabrikanın tamamını içerisinde de var bunların kocaman bir dungeon temizlemem gerekiyordu ben de öyle yaptım e, ama şu aşağıdan girerek temizledim. E, kanalizasyondan girdim ve işim oldukça kolay oldu kanalizasyondan girince. E, şimdi ben bunların hepsini aslında iki bölümde yaptım. İki tane video çektim, iki tane bölüm çektim. Yalnız çektiğim videolar e, biraz dondu, bir şeyler oldu ve onları kurtaramadım. O sorunları çözdüm. O yüzden bir daha böyle şeyler yaşamayacağız. Ve sonuç olarak buradayız. Dünyanın tepesinde baştan Boston'ın... Ee, bu sefer gece manzarasıyla sizlerle birlikteyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi sanırsam şu tarafa doğru gideceğiz biraz ve o tarafta bir kasabaya uğrayacağız. Bu sefer bizi öldürmek istemeyen bir kasabaya uğrayacağız. Bu sefer insanlara zarar vermek istemeyen bir kasabaya uğrayacağız. Katliam yapmayacağımız bir kasabaya uğrayacağız. Ve oradan ee, birazcık özel bir silah alacağız. İşimize yarayacak bir silah. Evet oyun bundan sonra Türkçe ve Türkçe olarak devam edeceğiz. Ee, biz şuraya gideceğiz ve e, oyun bizim buraya gitmemizi istiyor ve şurada da birazcık ilgilendiğimiz küçük bir yerleşim var, bize çok faydasız sağlayacak bir yerleşim var konumu gereği. Abernathy çiftliğine gidip e, kızların madalyonlarını geri aldığımızı söylememiz lazım. E, şuradaki yerleşime gidip okey işler tamam dememiz lazım. E, dönüp Preston Garville'e dönüşüp Minutemen veya artık sanırım yeni adıyla fedaileri, yani Türkçe adıyla fedaileri e, kurmamız lazım. Ama önce dediğim gibi gidip şuradaki tabancayı alırsak bence hepimizin işine gelir. Ee, Covenant'a gidip bunların yakaladıkları bir iki insanı kurtardım. Bir insanı kurtardım. Bunlardan biri de Statt'ın tanıdığı birisiyle. Hop. He he, buraya çıkamazsınız. Sizi beyinsiz yaratıklar. Skarsa gel lan ne oldu ha? Ne oldu? Ah wo wo wo. Okey, okey beni kuşatıyorlar. Beni kuşattılar. Wo wo wo abi hayran. Sen bana yaklaşmıyorsun. Okey. Oraya gittiğinde ticaret yapacağız. Sırtımızdaki yükten de kurtulacağız. Orası bize ilaç gibi gelecek arkadaşlar, ilaç gibi. Şurada... Yanlış hatırlamıyorsam... Iııımm... Um. Güzel. Yok gibi, güzel. Ah silah istasyonu, oh be! Ulan kurt kurtulduk ya! Halleluya! Sen var ya, sen ne güzel raidersin ya! Oğlum kurtardın lan bizi. Ya ağırlık mağlık borç bunlar boş iş boş iş biraz sonra buraya şey yapacağız abi parçala parçala hepsini parçala eh biraz harclemişim işte lan gelin olan hadi buraya gelin çıkarsa buraya kaçtı şerefsiz yerin altına girdi bak bak bak yerin altına girdi ne oldu lan toprağın üzerinde yukarılarda gezince bana saldıramıyor musunuz ha hadi gelin hadi Ulan. Kuduz abi bu. Kaçıyor ha yine kaçıyor. Abi neden kaçıyorsunuz ya? Ya kadar kötü silah bu ha. E iyi buradan alacağımızı aldık o zaman değil mi? Okey güzel. Şimdi buradaki silah istasyonuna daha parçalar değiştirmedim. Çünkü gittiğimiz yerde değiştireceğim. Çünkü oradan efsanevi bir silah alacağız ve yeni parçalar ekli. Okey dur. Şu an bence koşmayayım oraya. Ee, Osman'ı göstermiyorduk kanalda bir süredir. O yüzden baştan bir hatırlatalım kuralları. Very hard zorluğunda oynuyorum. Hiç umurumda değil oradaki çatışma. Çünkü sadece şu an kasabaya varmak istiyorum. Abi Abi bana ne hiç? Bana bulaşmayın. Kime bulaşırsanız bulaşın. Ee, very hard zorluğunda oynuyorum. Fast travel yok. Sadece konvansiyonel silahlar kullanacağım. Ulan başka ne vardı ya? Neyse onları da siz hatırlatırsınız artık yorumlarda.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 Osman hayatta kal. Ya bize de saldıramadılar ha. Umarım birbirlerine girmişlerdir. Abi süper mutantların arasına düşmüştük ya. Olaya bak. Or... Selam. Ee, sadece ben. On Freelance, ha? Huh? Right. No gunfire Diğer taraftaki düşmanları Hi. vurabiliyorsunuz. 10 caps i can ben ücretsiz alırım. I can get it for free. Fine. The markets in the back, bars in the corner and the outhouse is over the wall. Bye. Ücretsiz böyle oluyor. Ücret almadan şey yaparsanız böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi enstitü sağdan soldan insanları kaçırıyor kasabaları ortadan kaldırıyor ortadan kaldırılan kasabaya gidip bizde bir göz atacağız bir ara onun için özel bir video ütüyorum çünkü bence özel bir videoya değiyor özel videoyu hak ediyor selam hocam seni duyandırıyorum ama. Hiç zahmeti ağır ağır kalk, ağır ağır kalk. Hiç acelemiz mi var canım? Uzun yoldan mı geldik sanki ha? Siz. Evet. Evet, kavramını bu şekilde özetleyebiliriz. Amelia, bir peki sentetik mi abi? that the küçük küçük ingilizce cümleler kalmış tabi o konuştuğumuz eleman ya geçen bölümdeki şey yapamadı hocam selam Hocam demiryolunun ne olduğunu bilmiyorum ben ya biraz anlatsana. What's the, the freedom fighters, willing to risk their lives for sins. and that means they fight the institute. Only ones that do. What? You think that's noble or some bullshit? That just makes them idiots. No son of mine is going to throw his life away with those lunatics. açıkla ya. Ben bilmiyorum abi. Ben daha yeni çıktım sığınaktan yani. Daha yeni yeni kendime geliyorum. They're synthetic people made by the institute. Look so human you can't tell them from us. They're monsters is what they really are. And how do you know that? Have you ever met one? If you can't tell who's a synth or not, they can't be all that bad. Ben karışmayacağım abi bu işe. This is between the two of you. We got a good life here and you'd throw it all away. All I do here is help cross old caravan hands. No offense. Go blind off rock gut. At least the railroad's fighting the institute. And why not save sins? Might as well go off and join the Death Claw Society. Peki enstitüden de bahsettin ya biraz. Enstitü ne yaptı? What did the institute do to you? Ah, Gary. He is well was one of cricket's hired guns. He hits the road and comes back to find his wife missing. Yeah, so the institute kidnaps people. I'm not saying I like it, but the world's a dangerous place. It's Şu an pek düşünemiyorum ben ya. Kusura bakmayın. Where my man If you want a drink? abi bir yer almak için geldik, kiralamak için geldik. Olaya bak ya. Hocam bana yer lazım. Ee, iyi hadi bakayım. Ee, iyi o zaman hadi alalım bu no Eeyvallahi abi e, uyuyalım abi ya Osman biraz şey oldu yani yoruldu harika iyi dinlenmiş şu andık iyiyiz ee, çok karizmatik görünüyoruz harika görünüyoruz Lakin şu aımıın şapkı söşme giderdi selam bu hmm, iş var mı acaba Yeah. <gülüyor> Ooh, para kazanacağız, yes. Apparently, the Northern Road goes straight through an old military training yard that's just crawling with a horde of feral ghouls, and that's cutting into my bottom line. So, you take care of that, and maybe I can throw a few caps your way. Tamam, hadi bu kadar iyi ya. Tamam bu kadar. Ne kadarlar? Who knows? The number keeps growing the more The Bunu başka bir günü saklayabiliriz o zaman. Bu görevi. Teşekkürler. They're scaring away caravans and customers alike. Hadi, takas, let's <gülüyor> Ha şimdi silahlar. Yes, çöl, çöl hisalımı. O iyi çevirmişler. Yüzde <gülüyor> 50 uzun fasır. işte istedik bu. İşte istediğimiz bu. Yüzde elli uzun hasarı Ooo evet bunları alacağım Ah çok lan bir şey yokmuş ya. Okey ben şu an çok fazla şey veriyorum. Benim biraz Elimden bir şey vermem lazım. Akrepetini, ah, akrepetini satacaktık zaten. Güzel. Füzyon hücresi hiçbirini kullanmayacağım ki ben. Al, hepsi senin olsun. Al. Tamam, hadi, ki iyisin. Böyle iyiyiz. Tamam da iyisin iyi İyi para aldım bugün benden. Bir de karizma yüksekken böyle oluyor. Abi karizma 9 ya şu an. İlgi almıyorum, teşekkürler çünkü param yok. İlgilenecek param yok. Çok özür dilerim. Bana bir e, silah atölyesi lazım. Bunun her yerinde böyle küçük küçük delikler olması harika çünkü bütün şehri görüyoruz. Sniper'a özel bir build alsaydık harika olurdu. Yaşam ve ar ya. çıkmaz. ikna etmekten %25 tecrübe puanı kazanırsın. Daha fazla tecrübe iyidir yani. Muhtarlıkta bir şey yok. Ulan merdivenlerin altına hep bakıyorum ya. Hiçbir zaman yani hiçbir şey olmuyor. Abi sizin bir silah atölyeniz, bir şeyiniz yok mu ya? Bu, bu ne ne burada nereye çıkıyor burası? Hiçbir yere çıkmıyor. Ne biçim tuvalet lan bu? Aşağısı tahta abi ahşap. Okay, siz, siz bilirsiniz. No judging there. Şu herifin yüzüne dikkatli bakın iyi hatırlayın. Hey tamam Sizde silah atölyeniz yokmuş ama ya. Şimdi geri mi döneceğim ben yani? Her türlü geri dönecektik arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Güzel yalnız ben bir yere gidecektim, bir yere gidecektim. Hah şeye gidecek mi evet şuraya gidecektim. Oraları kapatmışlar çünkü kocaman yeşil mutantlar var. Ellerinde silah olan kocaman yeşil mutantlar var. Lan, bana mı saldırıyor onlar ya? İyi, gel abi? Oha, canım iyi götürdü. ko yapmak acaba? öyle çevrilmiyor herhalde. Bakıyormuş. On çok iyi ha. İyi vurmuşuz ama kafası şey olmuş. O ikisi de pek harika hemen şey yaptık. Güzel. Oo, um keşke bunlardan yapsaydım ha. Bunları birleştirerek çok güzel etkiler alacağız. Moltaf değil. Bez, cam, yağ, zamk. Abi yap yap yap yap. Neyse 3 tane moltaf kokteylimiz daha oldu. Harika. Harika. Topa gerek yok. Ulan çamaşır makinesinde neden top var? İnsan cebinde topu da unutmaz yani. Düşünsene bozukluk için ceplerini kontrol ediyorsun. Ulan tüh cebimde basketbol topu kalmış falan. Fallout 4'te her zaman korktuğum bir olay var böyle dolaşırken. Ne zaman? Böyle geniş... Yok olmuş alanlara gelseniz hep bir şey ihtimali oluyor. Lanet olsun size ya. Oh lan yine şey olduk ya. Böceklere karşı özel bir perk varsa ona girişeceğim ha. Böyle bir şeyden haberdar olduğum anda böceklere karşı daha fazla hasar vuracak falan böyle şeylere girişeceğim. E şimdi sen T45sin değil mi? Ben yanlış şey yapmıyorum. Neyse bir bakalım belki T60'sındır. Cengiz mi? <gülüyor> Güzelmiş. Hadi Cengiz deneyelim. Lan hayır. Raiders Volgodur ha. Yay. Ya, güvenlik kapısının şifresini de Raiders koymazsın. He 45 ya. 10 T45'i ne yapayım ben ya? Ney? Birisi birisinin az önce roket sıkmış gibi geldi. Bilmiyorum belki bana öyle gelmiştir ama. En azından güzel bir manzaraya sahibiz. Ey. Manzara neredeyse birden çirkinleşti böceklerde. Medeniyeti getireceğiz diye yola çıktık. Resmen sadece böceklere karşı savaşıyoruz onca zamandır. Aha! Ha, bir şey! ha Bir şey ya! Bir şeydir yani bu anladın mı? Bu raider de neredeyse burada tek başına takılıyor. O kadar raider grubu var dışarıda. Bu biraz daha bağımsızlığını seven bir raider herhalde. Okey o zaman sen böyle geliyorsun. Gel gel gel gel gel gel gel gel. Seni. Hah! Sandalyeye oturuyoruz. Dur dur dur dur dur dur dur. Hah. Dur dur dur. Hah. Sen burada çalışırken öldün abi. Veya şurada uyuyorsun. Anladın mı? Sen uykuya daldın. İçeri gelen düşman seni böyle görecek. Çölü sağlığın arkadaş. Ayarlı güçlü gövde. Oha bunun ayarlı güçlü gövdesi var. Küç. Şu var yani. Ya bunun sonrası artık gelişmiş gövde. Ya bunu şu an yapamıyoruz. O kadar iyi bu. Nişancı kupu varmış zaten. Oha. Keşif dürbün değil abi ya. Parlak nişancı işte. Okey, iz. Şu an başka şey, diğer şeyler geliştirmemize gerek yok. Yanımıza bol bol 10 milimetrelik mermi almamız lazım. Karizmamızı yükseltmemiz lazım. Sen kimsin abi? Aa çiftçi, o benim gönderdiğim çiftçiden hala gidiyor. İyi birlikte gidelim. Sen hala yola devam ediyorsun ha, aslan parçası be. İyi var, şuraya gelmişken burayı da temizleyelim. Yıldız Işığı Sineması. Hayır. E bunlar çok kötüymüş. Aslında normaliniz yok, uzak dursun benden. Bak abi bunun etini de yenir mi ya? Yani o insanları esir alan kasabada bunların etlerinden veriyorlardı ya. İnsanlık mı lan bu? İçeri girdim bari. Misafir beklemiyorlarmış arkadaşlar. Misafir beklemiyorlarmış. Buradan gidelim. Buradan giremiyoruz. Yok, girebiliyoruz. Okay. Hah şu. Harika. Onu çözdük. Hala güvenmiyorum ben buraya. Ha. Paradan mayın yapmışlar ya. Kim koydu onları? oğlum bunları. Ay. Abi eyvallah ya. Çok teşekkürler. Buraya mayın koyduğunuz için çok teşekkürler ya. Hangi şerefsiz burayı tuzaklarla, bombalarla doldurmuşsa artık. Sen var ya. Nasıl bir insansın. Ne kadar güzel bir insansın. Aç abi kapıyı. Anybody home? No. Şef şapkası. Şans 1. Allah'ın insanlara takarız. Şapkalı insanlarımız olur bir sürü. Oha füzyon çekirdeği var. Lan! Lan! Neyse gidip yatalım da bir iyileşelim. Osmanlı da kendisine gelsin am. Sen uyu, uykuyu hak ettin. Oh. Hazinenizi verin oğlum bana. Hazinenizi verin bana. Hah artık buraya kullanıyoruz. Abi. Okey. Başlasın. Başlasın festival. Başlasın festival. Oh. Oh. Om çok güzel hissettiriyor ya. Harika hissettiriyor. Koca koca arabaları falan şey yapıyorsun. Çünkü bunları çok dokunamıyoruz yani. Dokunabiliyor muyuz? Aa, dokunabiliyoruz harika. Aa, sök sök. Olum çok iyi lan sök. Benim buraya hiçbir yapı yapmama gerek kalmayacak. İki anda iki yapımız var zaten. Ortası da kocaman bir alan artık. Nasıl projelerimiz olursa ortaya yatırız. E bu ne? Onu yapamıyorum ok. E koyayım ben, başlayayım buraya koymaya. Burası böyle kışla gibi bir şey olsun. Anladım. İnsanlar gelsin, yapsın yani burada. Bir şey diyeceğim, o tarafa da, bu tarafa da böyle farklı küçük komüniteler kurarız ha. Ben ne yapacağımı biliyorum abi. Bekçe kulübesi, abi yap. Hadi, ye yeah. ye yeah. abi harika. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Diğeri de buraya. Yapabiliyor muyuz? Of. Of. Of evet. Evet. Evet. Evet, evet, harika. Ulan bir tanesi de buraya mı koysak? Ah. Burayı da söküyorum. İnsanlar burada takılsın bundan sonra. Dört tane de burada, on üç tane yatağımız oldu toplamda. Bir iki tane de diğer tarafa koyarız, harika olur. Güç, jeneratör, harika jeneratör yapabiliyorum. Peki şey koyabiliyor muyum? Aa, koyamıyorum, kristal lazım. Ulan, neyse iyi bari dönelim. Geri dönelim artık, yapacak bir şey yok. Bu ne abi? Abi burası böyle bir kamp. Küçük bir kamp. Yani kamp da değil. Yıkılmış bir ev. Böyle mahvolmuş bir ev. İşte bombalar bu kadar kötü mahvetti bu evleri. Bazılarını olduğu gibi sildi dünyanın yüzünden. Sen kimsin abi? Leş yağmacı. Abi. Ciddi misin? Neden ya? Yani? Gelin ulan ölü ölürsünüz. Aç. Bak bak, burada önce kaçıyor şenefsiz. Harika, bir yeri kaldı. Burası ne? Burada böcekler falan vardır. Şu malzüm açtım ya. Yani. Abi sinekler de var ya. Bir gidin ulan. Bir günde var olmayın ya. Şu evlerin birine gireyim ve bir günde var olmayın ya. ya gerçekten Osman'ın bütün maceraları Osman böceklere karşı falan oldu. Ona döndü yani olay. Böceklere karşı iyi işleyen bir silah... Abi tüküreceğim işte anladınız mı yani? Demek istediğim şey efsanevi siyah böcek bir de. Lan. Lan. Öldü şerefsiz. Ne, ne var sende? Yes, hızlı çizim mi? Ne işe yarıyor? Aksiyon puan ikilerini yüzde 25 azaltır. Alırım, her türlü alırım. Her türlü alırım, fark etmez. Merhabalar efendim. Hey there. You find those Hallettim. Their history. Now what do you say about joining the Minute Men, helping others when they need it? You helped us. So, Abi Büyük kardeşli diyorum. Başka bir şey demiyorum ya bir de. Bir de bunları alacağım buradan izlenizle. Ağaçları ilk önce bir yılan çekiyoruz. Çünkü burayı da medeniyetin diğer şeylerini bağlayacağım, diğer parçalarını bağlayacağım. Ve buradaki bütün kaynaklar oraya ait olacak. Yani bütün kaynaklar orada olacak. Aha buraya şey de lazım. Tarık puanı da lazım. Ben şimdi bütün yerleşimlere askeri radyo kulesi falan koyacağım. O yüzden kristal lazım. Kristali gördüğümüz her yerden alacağız. E tam siz burada dururken ben de bunu tepenize koyayım. Bir tane böyle dursun. Bir tane de böyle dursun. İyi güvendesiniz artık. Bunların hepsini bakın üreteceğiz. Bunların hepsini üretmemiz lazım fallout'ta. Şuradaki robota bir bakalım. Acaba buraya mı döndü? Aa evet lan buraya dönmüş. Piyade bekçi bot aslan parçası be. Aslan parçası be. Savunma protokolünü başlat aynen. Ee, uydu istasyonuna gitti. güney basta gitti. Hagen hisarına bir git bakalım. Hagen hisarına sen bir git abi. Biz oradan daha sonra şey yapacağız. Jepane şu an. 10 milimetrelik jepanelerden çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bu arada burada da köpüş vardı ha. köpüşle hiç konuşmadık. At köpüş, ulan sen burada mısın ya? Hey boy, what are you doing all by yourself? seni. Sahibin yok mu senin? Hayırım seni. We'll seni. Para yapacağız, şirket kuracağız. Medeniyet kuracağız. Lan tüküreyim tıklayayım ya, şimdi muhteşem. Yerin içinde çıkan canlılardan bıktım abi ya. Yerin içinde çıkan herhangi bir canlıdan bıktım ya. Sarım hala şey yapamıyoruz, kristalimiz hala yok. Aa var, harika lan, kristalimiz oldu ha. İyi e, koyalım buraya bir şey. Hayır buraya koymayalım, şeye koyalım. şu araya koyalım. Oh be, sonunda sanctuary e dönüyoruz ya. Hocam sen burada çok rahat durmuyorsun Sana Saniye olmuş biliyor musun Sen bu arabayı sürerken ölmüşsün. Şuna bak be, kim buradan geçebilir ya? Kim böyle bir güvenlikten geçebilir ya? Tek giriş yolu köprü köprüli de yani. Köpüş köpüş gel gel gel gel köpüş köpüş, köpüş köpüş köpüş köpüş köpüş lütfen koşmaz mısın? Köpüş bir dakika dur lan, bir dakika lan bir dakika dur. Hey. Lütfen şuaya gel. Buraya gel. Preston yanına gitmiş harika. Hey, yani lan yarında doğru. Hey çok şirin oldun sen yesinler seni. You know that settlement you sent me to help? Hallettim hocam burayı. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby minute. It'll get more and more useful as we get more allied settlements. Eventually, have help wherever you need. I don't think I ever told you what happened. How are you doing? Son fedaime? The last minuteman? Maybe not literally. There must be a lot of former minutemen out there who gave it up in disgust after the Quincy massacre. But we were the last active group of minutemen. And now well, it's just me. Ne olduocam orada? Quincy'de oldu? What was the Quincy massacre? I thought everyone in the Commonwealth knew about that by now. I was with Colonel Hollis's group. A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there called for the Minutemen to help. We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on us and the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Colonel Hollis was dead yani aslında kocaman bir factionmuş bunlar ve geriye sadece bunlar kalmış özcü ama sıkıntı değil osman'ın e, kanatları altında yeniden kurulacaksınız yeniden kurulacağız ve bu vahşi çorak topraklara medeniyeti getireceğiz Leaders who will put the good of the Commonwealth ahead of their own little group. That's why I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. That's not who I am. I can get my men through a firefight. I can defend a perimeter against all odds. But that's not going to be enough to bring the Minutemen back from the brink. We need someone who can bring the whole Commonwealth together in a common cause. I think you've got it in you to be that leader There evet. okay yes Yes, everything yes, then Thank Welcome aboard I feel like this is a whole new start for the Mentor Man I'm the commonwealth too The leader of the Mentor Man has always held the rank of General Our last leader was General Bagger unique died back in 82 He knew him who should take his place The one good thing about being the last Minute Man is There's no one to argue with me when I say you're the new general Now Hayda, hemen başladın be hocam be. Oberland Abi hemen başladın be, hiç şey yapmadın. Tamam gel. I've heard that folks at Finch Farm need some help. The should the ones that answer. Abi hiç durmuyorsun ha. Dur lan. E, tamam gel benimle, ha hallederiz. Onların hepsini de halledeceğiz. Halledeceğiz hocam. Kor nakli tepede kal Dogmit. Hasan sen, sen geldim ulan çiftçisini göndermiştim ha. Aslan parçası be. Jeneratör koy bir tane jeneratör. Ha bir de bunu koy. Harika harika harika. Şu abe abiye gidelim. Blake abinin yanına gidelim. Kızından bilen bir şeyini kurtardığını söyleyelim. Aldık yani o eşyayı. İşler rahat olsun onların da. hocam selam. That you. You That's great news. Connie's be speechless. Whatever the need, you can count on us. We got a decent workshop, and Connie sure to go on after what you've done. Eyvallah abi. Ve değerli dostlarım. Ee, bu bölümün de böylece sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Daha fazla için abone olabilirsiniz. Ee, destek olmak için, kanal üye olmak için aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle Osman Bey'e tarafa baktı. Abi ne oldu? videomu bitiyor diye. Evet video bitiyor Osman bölüm bitiyor. Bay ee, bay.